Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar ben Furkan Mürnü Selgül'le arkadaşlar 100.000 Zulu altını çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır çekiliş yapıyorduk vesaire e, Bugün de dedim 100.000 çekiliş yapayım. E, özel teklif aldım birkaç da sitesinden aldım. E, bugün 100.000 epin çekilişi yapacağım. E, sizlere öyle söyleyeyim. Arkadaşlar 98.135 altının var çekiliş nasıl olacak? Gene kazanan kişiyi normal olarak belirleyeceğiz. Normal olarak belirleyeceğiz. E, ve... E, İstediği itemler atacağız onu anlatacağım. Arkadaşlar çekilişe katılmak için Öncelikle kanalıma abone olup Bildirimleri açmanız gerek. Bakın bildirimler çok önemli. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmanız gerek. Bu videoya bir beğeni atmanız gerek. Bu videoya bir beğenmek. Ve bu videoyu Facebook'ta paylaşıp 5 arkadaşınızı etiketlemeniz gerek. Ve de arkadaşlar e, Yorumlara Katılıyorum yazıp düzgün bir size ulaşabileceğim bir iletişim adresi bırakmak. Çekiliş şöyle olacak arkadaşlar. Mesela buradan ne istiyorsunuz? 98.000'i ben harcayacağım. Sizin adınıza yollayacağım. Yani mesela ne istiyorsun? Nerede harcamak istiyorsun? Deste mi? Kasa mı? Bir silahın süresi mi? Kasa mı istiyor? Her şeyi ben yollayacağım beyler. Ee, onun gibi olacak. Mesela deste istiyorsanız deste. Ekstra istiyorsanız ekstra. Silah istiyorsanız silah. Bıçak istiyorsanız bıçak. Onun gibi ben yollayacağım sizlere hediyeyi e, 98 bini bu şekilde çekiliş yapacağız çünkü yanlışlıkla yükledim zulu altını. Hani e, dedim çekilişe koyayım çünkü böyle bir çekiliş yapacaktım size yükleyecektim. E, aldım e, girdim. Ya, özel teklifle alıp harcamak daha mantıklı çünkü hem de karlı ve de epi sitesi, e, sitesinden aldığımı yanlış aldım. Dedim özel teklifte çekeyim 100 bin'e tamamlayayım e, şey yapayım. Evet arkadaşlar çekilişimiz böyleydi. Bu çekilişin bitişi ee, bu video 2000 like'a ulaştığında açıklanacak. Bu video ne zaman 2000 like'a ulaşırsa o zaman açıklanacak arkadaşlar. Ne zaman bakın bana hiçbir yerde sormayın 2000 like'a ulaştığında açıklanacak. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. <gülüyor>